Şu mavi kimin teknesiymiş. <gülüyor> Doris'e kavuşma anı. İşte Yanınıza küçük bir limanda atça gelmiş. <gülüyor> Arkadaşlar bugün teknemiz Doris'e kavuşuyoruz. Evet, bizim beklediğimiz üzere. O an geldi. O an geldi. Artık teknemizi inşallah bugün indirmeye çalışacağız. Hayırlı olsun. <gülüyor> koyrazı biraz iteleyelim. Şu anda sesim size enerjik geliyor olabilir. Bir müddet sonra çekimlerin ilerleyen saatlerinde artık <gülüyor> yorgun bir ses duyabilirsiniz. Şöyle bakalım. Güzelce bağlamıştık. Üstüne brandasını örtmüştük. Evet. Motorlarımız duruyor. Motorun kılıfı biraz açılmış. Bir var. Yapılacak o zamanlar şaka değilmiş. Çok fazla iş yapılmış. Kolay değildir arkadaşlar Böyle. bir tekneyi denize atmak. Başlamak pervane kontrolünden başlayarak. Pervane kontrolü yapıyor kaptan Mert. Su yatakları örümcek ağları vesaire kontrolü. <gülüyor> su girişleri Tam şeyler falan filan yani işler yolunda şu an güzel işler. Şey. <gülüyor> Kolay gelsin kaptan. Teşekkürler. Doris'in önü biraz yamulmuştu geçen sene öğrendi. Şimdi Mert onu çekmeye çalışıyor. Tamam. Bence artık düz ya. Baksanız yani. Şöyle düz değil mi yani? <gülüyor> Şu yukarıdaki basamak kısmı daha doğrusu. Doris'in ön derken basamak kısmı biraz yamulmuştu. Denize atmadan onu burada kaynak yapmak istiyoruz. Düzleyip. Mert ne yaptın? Kaynak yaptım. Hala çok güzel. Kaynak yaptım. Şeyi kaynak yaptım. Kaynak. Bunu kaynağı. Onu kırmıştım daha önce. Şu boruyu. Şu boyu. hepsinin yerleşmesi gerek. Keşif yapıyoruz. Tekneyi nereden indirebiliriz? Bakıyoruz. Barış <gülüyor> sahile doğru gidiyor. Önümüzde motorcu var, eskort. Bize yardım ediyor sağ olsun. Çünkü şöyle gidiyoruz yani. Bakınız arkamızda Doris Çaycı mı o? <gülüyor> Çay <toz. gülüyor> Yani iş değil daha büyük kısımlar var işin ee, şimdi daha direkt kalkacak. Direkt kalkması oldukça stresli. Direği de orta şeye oturtmak var ee, ana kanalına yani. O da stresli çünkü bomba birazcık şişkinlik yapıyor. Direği biraz yukarı itiyor. nasıl halledeceğiz. az kaldı çok az kaldı <gülüyor> Boris yüzde, bravo! <gülüyor> Kalkın, kralım var var mı? Kalkın, kralım ya var mı? Kalkın, kralım var mı? Kalkın, kralım var mı? İyiyim. Bugün ne yapmak gerekiyor artık Doris Denizli olduğuna göre, güzel bir tonozumuz da olduğuna göre. Aynen, bir tane tonoz ayarladım. Ee, şimdi, dingimizi küçük Doris'cüğün yeri şişiriyor. Şöyle bir problem oldu. Teknedeki ilk arıbamız 220 volt invertörümüz oldu. İnvertöre gelen 12 volt niye ise gelmiyor. Sigortasından şüpheleniyor da sigortasının yerini kaçıp daha elime atamadım. Başka bir tane yedek invertör vardı 150 volt var. laptop falan için o. Elektrikli o pompayı çalıştırmadı. Normalde bence çalışması lazım. Yani ayağıma düştü. Şişiriyormuş işte. Bunda da patlak vardı onu tamir ettim. Evet, dingimiz patlamıştı. Geçen sene e, şeyde, Okluk. İskele çivi girmiş. Evet ya. İskelenin çivisi patmış. Güzeller güzeli Aktur. Çok hoş, çok huzurlu gözüküyor değil mi? Tabii siz bir de benim yaşadıklarıma bakın. Arkadaşlar bu tekne yerleşecek, emin olun. Bak, şimdilik böyle çekiyorum. Bu, bu haline son görüşünüz olacak. Bir şekilde yerleşecek merak etmeyin. <gülüyor> Ya bak. Işte bak. <gülüyor> İşler bitmez tabi. Şu anda Mert klozetimize elektrikli pompa o monte etmeye çalışıyor. Klozetle ve su deposuyla uğraşmak tekne de. Havuzluktaki tuvalet. Teknete ilk günde hiç bir şey yolunda gitmiyor sanki arkadaşlar. Önce şu lavaboyu değiştirmeye çalıştık. Çok küçük bir lavabo vardı burada. 3'de 1'i kadar büyük lavaboyu taktık ettik. Tamam güzel ama sonra bulaşıkları yıkarken birden tıkandı. Sonra ne olduğuna bakmak için alt dolabı açtık. İçindeki burada bir sürü şöyle tencerelerim tavalarım duruyordu. Bütün sular oraya boşaldı. Yani bütün şu tabaklar, kapkacaklar tekrar tarafından yıkanacak. Bir türlü bitmiyor. Bu sırada elektrikli pompayı monte etmeye çalıştık tabii ki. Bilmiyorum inşallah çalışır ve sorun çıkarmaz. Yani bütün gün bunlarla uğraştık. İlk gün sıkıntı. Bu da akşam hali, teknenin. Daha keyifli oluyor akşamları. <gülüyor> Değil mi? Kesinlikle. Yani, niye akşam mesela? Ne oluyor akşam yani? Akşam bir defa. Gönlüm sarhoştur. Yıldızların altında oluyor. Böyle tatlı tatlı esiyor. Benim hoşuma gidiyor yani. Bugün çok yorulduk. Evet. Bugün çok iş yaptık. Tekne en sonunda hazır. içi de doğru düzgün oldu. Ak Çok hafif böyle... Minicik minicik böyle teknemiz sallanıyor. Hiç bitmeyen boğazımız. Film izleyelim. Bir de. Film mi? Evet. Nasıl yani? Bayağı. Oo Film izleyecekmişiz. O zaman biz film izleyeceğiz. Film izleyelim, bira yapalım, fıstık yapalım. <gülüyor> Duzlu fıstık. Duzlu fıstık yapacağız biz. <gülüyor> filmle. E artık hak ettik yani çok yorulduk. Vallahi ellerim böyle şey pört pört oldu yani. denize zarar vermez. Evet. Temizlik maddesini de tercih ediyoruz. Evet. <gülüyor> Aynen öyle yani değil mi? Evet. En güzel dezenfektan. Ve ya bak bir yıl içinde kalmış. Mesela biz tuvaleti terk etmeden önce tabii ki tekneyi. Tuvaletimizi iyice sirkeyle temizlemiştik. Bugün yani elektrikli pompaya takarken sirke kokuyordu hala. Hala gibi sirke çıkmıştı. Hala tertemiz böyle yani. <gülüyor> Selamlar. Teknede neler pişirebiliriz? Teknede basit zeytinyağlı yemekler pişirebiliriz. Özellikle şimdi her şey çıktı. Ben de güzel güzel köyden böyle patlıcanlar getirdim. Bu patlıcanlar çok lezzetli oluyor. Kıl biber gibi böyle uzun. Bundan zeytinyağlı bir yemek yapacağım. Çok basit oluyor. Ama önce tabii ki bunları Tuzlu da biraz bekletmem lazım. Yemek e, vlogu olmasın yani bu. O yüzden kapatıyorum. <gülüyor> Malum teknemizde küçücük bir yer var biliyorsunuz ki. Şimdi neler getirdim ben yanımda? Patates, soğan mutlaka getirdim. Sarımsak var zaten. Böyle filelerin içinde saklamak daha iyi oluyor hava alıyor. Burada da böyle patlıcanla salatalık var. Yine file içinde saklıyorum. Bunu hemen pişireceğim. O yüzden fileye koymadım. Taze fasulye. Domatesleri de aynı şekilde açıkta bırakıyorum. Benim bir de böyle kuru gıdaları sakladığım bir sepetim var. Hemen buzdolabının yanında duruyor. İşte içinde ne var? Bu çok severim sabah kahvaltılarını mutlaka. Ee, baharatlarım var çeşitli. Kekik, kırmızı biber, nane. Vesaire. Ekmeklerimizi şöyle çekelim. Annemin yaptığı çok güzel incir reçeli. Sabah kahvaltısını yiyeceğiz. Pilav yaparsak diye diye. Konservelerim de var tabii ki ama yani bunlara hemen dadanmak istemiyorum. Biraz malzemeler bitince yaparız. Alışverişe gidemezsek. Makarnalar var. Bir iki tane hazır çorba var. Biliyorum çok zararlı ama olsun. Çok acı kırsak işe yarar. Ee, çok güzel erişte var. Annem yapmıştı. Şurada saklıyorum. Yasemin pirinci. Biz çok severiz Mert'le. Ee, ne var? Bulgur. Çok faydalı tabii ki de. Sağlıklı. Ne varmış burada? Sumak. Allah! Belki mantı yaparız. <gülüyor> Değil mi? Bu tarz şeyler işte. Bunları da burada saklıyorum. Buzdolabının üstüne Mert'in yaptığı burcu burdolabı var. <gülüyor> Burada böyle çeşitli işte kurabiyeler, krakerler, gofretler, kuru yemişler vesaire var. İşte kahvaltılıklar var. Tarifle falan. Kek yapmıştım buraya gelmeden önce, yola çıkmadan önce mutlaka kek ve poğaça yapıyoruz. Annem de yardım etti. Sağ olsun sabahları güzel gidiyor burası da böyle bir dolaptı ve daha sonra da buzdolabımız var şimdi mesela köfteleri ben önceden pişirdim evde Antalya'da burada daha dayanıklı kalsın diye çünkü bu buzdolabının derin dondurucusu yok burada sadece ısıtması kalacak bana ev yapımı yoğurtlarım var orada hemen işte şöyle minicik bir dolap zaten gördüğünüz gibi iki şişe su falan alıyor bir tane de kola almış 1-2 bira var o kadar yetiyor ne yapalım biz kampçıydık zaten Rossini'nin Severberi operasından Figaro'nun ariası, Lerbal faktotuğun çello Daniel Groskringer ve John yorumuyla dinlediniz. Maria von Weber'in iyi avcı operasından Gesama üzerine sona eriyor bugün Portekiz Servant. Müzisyençisi Emanuel Hayyut, beni nezekse günyü orkestrası seslendiriyor. Ya esiyor esiyor. Soğuk soğuk. Giremiyorum giremiyorum. Giresim ya. Daha girmedim ya. Bugün ya. Suya saat 12 oldu. Kahvaltıdan sonra hemen yemek hazırlıklarına girişiyorum. Neden? Çünkü bitsin artık bu işler. Az yemek yapmayı biliyorum ama biliyorum yani. Seviyorum. Yapabilirsem çok mutlu olurum. Mert yüzsün tabi, Eda burada böyle çalışsın Ne güzel hayat, hayat sana güzel be Mert. Domatesin canını çıkardım. İki tane cana çıkmış domates. Beş tane balyozla ezilmiş sarımsak. Böyle Saniye Teyze gibi YouTube'daki tarif veremiyorum ben tabi. O böyle şey diyor işte, çocuğum şöyle yapacaksınız. Şöyle güzelce yapacaksınız, biraz kavuracaksınız falan diye anlatıyor. Tam yapamıyorum. Artık idare edin yani. Biraz da biberle soğanı kavuruyorum. Bunu aslında kırmızı biberle yapmak güzel oluyor. Bende yeşil biber vardı. Patlıcanlarımızı da koyduk. Şimdi üstüne domateslerimi rendelemiştim, onları koyacağım. Hep pişmeye bırakacağım böylece. Evet, gel. Şimdi bunları böyle pişmeye bırakacağız. Çok romantik. O kam kam ne Ne yapıyoruz? Biz sebzeli patlıcan yapacağız. Sebzeli patlıcan. Ha, o falan koymayacağız. Böyle bekliyoruz. Ey ne mega böyle. Kafanı da kapatalım. Ey ne yapıyor <gülüyor> mega tu orange <gülüyor> sigura. Al o <gülüyor> okay işinlik bay bay. Biraz da böyle tuzunu koyalım. Artık ne <gülüyor> al ne olsun bunlar yani kendi kendine kavrulsunlar. Domates suyunu falan çeksin. Her şey güzelleşsin. <gülüyor> Şimdi siz bakmazken ben bir de kırmızı biberle, kırmızı toz biberle, şey de koydum. İsoz da koydum. Bence güzel olur. Tabii benimki turistik isot o kadar da. Yemek içerken ben de birazcık yedi bir tanesi. Çok soğuk. Soğuk soğuk. Bugün soğuk. Bir dakika, etrafı gösterip sana anlatacağım şimdi her şeyi. Kendimi de çekmiş olayım. Merhaba. Şimdi burada çok mükemmel olmayan bir durum var. Bir tane tonoz bulduk e, suda. Beton yani. O betona ben şöyle bir şamandıra yapıp tekneyi buna bağladım. Bir de yedek halat yaptım Eda'nın elindeki siyah. O da direkt tonozdan geliyor. Normalde bunun dibinde zincir falan olması lazım birazcık. Zincirden sonra halata geçilir. Düzgün ve uygun bağlamayla işte o U kilit falan olacak. Bunların hiçbiri yok şu anda. Geçici yani. Zaten 2-3 günlük. Bugün hava bozuk baktım. Sabah erkenden bayağı ağır rüzgar çıktı. Şimdi dışarıda 25 esiyor. Sonra 30-35'e çıkacak 2 gün. nat Yani iki katı gibi yaklaşık. O zaman sizlere meşhur taklamla veda ediyorum. Bye, bye. <gülüyor> İkinci. Artık suyunu çekti. Ondan sonra da ne yaptım? Birazcık daha su koydum. Göz kararı. Şöyle sarımsaklarımızı da ekledim. Kısık ateşe aldım. Ağzını kapatacağım. Tekrar pişmeyeceğim. Berber. Oturuyorum böyle mal gibi, iyiyim yolumda. Elektrik şeyi yapacağım da nasıl yapacağım ona bakıyorum. Gene <gülüyor> aletleri ve şöyle girmiş. <gülüyor>